Selamun aleyküm. Aleyküm selam. aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Abi, hayırlı akşamlar abi. Bugün e, seni ayanımda zaten konu, konu ne olduğunu belirtiyoruz sana. E, birkaç sorum olacak abi. Tabii ki. E, şimdi abi Karakorşan'da bir e, rehabilitasyon merkezindik. Yönetiminde bulunmuşsun abi. Evet. Abi şimdi sorum şu. Senin ailende veya çevrende engelli bir kişi var mı? Evet var. Ee, en ya yakınım derecesi... halamın oğlu var. Yani dört evet. tane o anlamda yeğenim var ama bir tanesi engelli. Beni ziyarete geldiğinizde benim bundan amirim yoktu. Evet. Bugüne kadar da olmadı. Ben kafamda şunu düşünüyorum. Evet. Eğer ailesinde bir engelli kişi yok ise neden bir rehabilitasyon merkezi? Yeni kiminle bulundu? Yani e, olaya şöyle bakmak lazım bence yok Yani şimdi farkındalık anlamında tabii ki insanın yakınında olan, çevresinde olan birilerinin olması etkileyici. Ama e, biraz gözünü açıp baktığında özellikle dalla biraz alakan da varsa. Yani şimdi ben meden etimi mezunuyum. Evet. E, Em, okul yıllarında e, özellikle e, özel öğrencilerin e, talepleri üzerine etkinlikler falan yapılırdı okulda. Evet. Bizim, e, biz bazen katılırdık. Yani Bazenden kastım normalde he, sınıfın hepsi katılırdı ama işte bizim maçlar falan olurdu. Onun haricinde biz orada bulunurduk. E, yardımcı olmaya çalışırdık. Yani eskiden gelen zaten bir aşinalımız vardı. Tabii ki şu andaki farkındalıkla o dönemdeki farkındalık arasında uçurum var. Şimdi çok daha iyi bir seviye var. Ama sonuç itibariyle şöyle bakmak lazım. Yani şimdi sosyal iletişim ağları var, televizyon işte o kadar çok artık üstünde durabiliyorlar ki. Yani illa da bir akrabanın olmasına gerek yok. Biraz insana bakıldığı zaman... Ee, yani sonuçta toplumun parçası olduğu çok belirgin. Evet, tamam. Hoş geldiniz. Ee, o yüzden e, benim için aslında akrabanın olmasından ziyade abi, onu, onu biraz, söyledim abi biliyor musun? Dinliyorum. Onun şu açıdan söyledim abi. Şimdi normal sağlıklı kişilerin e, budur. Farkındalıkları fark etmeli, fark etmeleri biraz güç oluyor. Evet. Bu soruyu ondan sordum abi ben. Yani yoksa herkesin bir e, farkındalık en azından merhamet duygusu vardır. E, gördüğü, gördüğü zaman mutlaka e, bir tebessümle ya bir selam veri, veriyor bizim toplum e, bu konuda çok iyi evet e, ama işte demin de dediğim gibi ailede böyle bir e, engelli kişinin olması aileyi ve etrafındakileri daha çok farkındalık yaratıyor evet daha erken farkındalık oluşuyor kesinlikle Evet. Yani e, bir akrabam daha var zaten. oğlunun e, küçük kızı da e, otizmli. Evet. E, gerçi onları Avrupa'dalar ama ha, şu anda zaten hani ben 3 yıl 4 yıl kadar olduğu için de e, hani bu sektörün evet. e, zaten bazı şeyler oluşuyor. Yani doğal olarak ben bulunduğum için benim çevremde e, soru soruyor sürekli Hayır, sorular geldin. soruyorlar e, doğal olarak bilgilendiriyorsun zaten bu da aslında etkili biliyor musun yani farkındalık oluşturmak için sürekli anlatmak lazım yani, yani. E, hatırlatmak ah, lazım bazı şeyleri. Sürekli anlatmak lazım dedin benim ya. Evet. beni e, sen sosyal medyada gibi ediyorsun. Evet sürekli uyandırıyorsun de, sürekli. Of. Ulan yani bak gerekiyor. yaptığın çok da iyi oluyor aslında biliyor musun? Yani e, özel öğrencinin benim bunu yapması çok farklı. Bizim anlatmamız çok daha farklı. yani herkesin anlatması gerekiyor ama evet. benim gibi e, engelli kişiye anlatması bana yine daha etkili oluyor. Evet etkili çok fazla. Ama e, okenin <gülüyor> fazla. Meşkezi, kurucusu, o, e, Oğuz abiyle de geçen e, şöyle bile bir ay önce e, seninle yaptığımız şu anki canlı gibi bir canlı yayın yaptık. Evet. Sağolsun Oğuz abi beni kırmadı, o da senin gibi e, katıldı. Orada da bazı şeyleri vurgulamaya çalıştık. Ee, tabii ne kadar başarılı olduk. Ne kadar başarılı olduk. Orada meçhul ama e, yine bana çok faydalı bir yayın oldu. İzledim. Gayet güzel olmuş. Orada tek sorunumuz. Büyük bir ses sorunu yaşadım. Eee programlarda az çok anladığım için o sesi de ortadan kaldırmaya çalıştım. Yeterli olmadı ama e, idare ediyorum. Yok yok güzel olmuş. Yani ben e, dinledim. Tabii ben ayrıca biraz e, üstünde durarak dinledim. Yani şey yaptım. Yani gayet de güzeldi yani. Yani onunla o beni çok yordu. <gülüyor> ama işte Yoruluyorsun yani biliyorum yani e, şu anda hmm. işte izleyenler ya da bilmeyenler e, ne kadar e, enerji sarf ettiğinin çok farkındalar mı bilmiyorum ama ciddi enerji harcıyorsun şu anda. Şimdi abi okyanus rehabilitasyon mesleği engelleri ne gibi bir ayrıcalık sağlayacak abi. Yani bizim kurumumuzla ilgili mi konuşayım? Genel ile ilgili mi konuşayım? Abi önce bir kurumdan gidelim abi. Bence de bir kurumdan gidelim. Yani şimdi bizim bir sonuçta ortaklı açılan bir yer burası. Ama buradaki asıl amaç bizim kendimizce belirlediğimiz bağlı kriterlerimiz vardı. Özellikle Birinci de amacımız öğrencilerin bir nefes alması. Yani güzel geçirebilmeleri için iyi bir ortam yaratılmasıydı. O yüzden bayağı uzun sürdü. Tamiratları, işte, okulun malzeme konusunda, bahçe konusunda mesela çok üstünde duruyoruz. Yani Çünkü özellikle içeride kalan öğrencilerin daha iyi böyle bir nefes almasını istiyoruz. Ayrıca burada önemli olan ikinci nokta kadrolaşma çok önemli. Yani hocaların kabiliyeti tabii ki hepsi birbirinden tabii ki meziyetli. Bu işin eğitimi görmüş insanlar. Süper, mutlaka. Tabii ki. Yani Ama şeydir işte Yani belli bir uyum gerekiyordu. O uyumla ilgili özellikle biraz seçici olduk. Bir de bizim hiç vazgeçilmez Sayacağımız en büyük özelliğimiz, kendimiz gibi biliyoruz öğrencilerimizi. Yani yakın davranmak, yani gerçekten kalbanla yakın davranmak, rahat etmelerini sağlamak. Şimdi bir öğrenciye şöyle, nasıl anlatayım, fiziksel olsun, işte zihinsel engelli olsun, o öğrenci yeterli bir güven oluşmadığı zaman o dersten çok fazla şey alamıyor. yani sonuç alması biraz zor. Yani kaçamak davranıyor öğrenci Ama öğrenci hocasını sevdiği zaman, inandığı zaman çok daha ciddi sonuçlar doğurabiliyor olabiliyor. Tabii bu süreçler çok uzun da olabilir ama çok daha erken zamanlarda sonuç getirme ihtimali var. Hani biz burada elimizden gelen gayreti en had safhada göstermeye çalışıyoruz. Allah'ın izniyle de muvaffak olacağız diye düşünüyorum. Yani ben ilçe ilçede de ilk bu işin içine girdiğim zaman tabii şey oluyorsun hani ne kadar kat edebiliriz? Yani öğrenci üstünden gittiğin zaman birebir. Çünkü ağır engelli olanlar var, orta sınıf var. Yani bir sürü hastalıklar var ama şimdi onun sonucunu hemen beklemek. Hayalci oluyor çoğu konularda yani çoğu hastalıklarda Aynen. böyle ama süreklilik yani erken yaşta başlamanın verdiği avantajlar var. Yani biz olabildiğince bunların üstünde durmaya çalışıyoruz. Raffını kesiyorum. Ee, Tabii bu. E, yaş dedin ya. Evet. E, benim benim yaş olmuş. Kay. Maşallah geç gösteriyorsun. <gülüyor> Benim yaş 10-40 benden olmaz yani. Hayır senden bir şey olur. Oluyor da zaten. Bak şimdi yahu hatırlarsan biz seni e, ilk ziyaret ettiğimizde oldukça nasıl söyleyeyim soğuk bakıyordun. Çok sıcak bakmıyordun bu. E, an, o soğuk bakmamın senin ne biliyor musun? Neydi bilmiyorum ama öyleydi yani. Abi Söyle abi Canlı'yla. Sebep neydi? Sebebini söyleyecek. Söyleyeceğim abi sınırdı yok. Şimdi evet. abi ben e, demin de dedim ya yaş 40 oldu. Evet. Ben 40 yıl içerisinde e, belki ömrümün yarısı doktor ve hastanelerde geçtim. Hiçbir doktor ve hiçbir hastane bana demedi ki biz rahmetasyon merkezinde fizyoterapi teşkilinde ezberçsizler yap bunu, bunu kimse bana demedi evet. hiçbir, dokt <gülüyor> hiçbir doktor bunu bana demedi ben o sebeple siz geldiğinizde senin senin de dediğin gibi ben olaya çok sıcak bakmıyordum. Evet. Ee, bunun eee bunun söylememende sememinde pek anlamıyorum mesela. Yani ben o, o bu araya girebilir miyim Yavuz? Tabii ki. Şimdi sen ben ailenle konuştum, abinle konuştum. Yani sağ olsunlar, e, onlara da selamlar olsun. Eee yani hastalan süreçlerini ilk zamanlarda neler yapıldığını falan. Şimdi 47 yaşındasın mesela. Geriye gittiğimiz zaman ilk dönemlerde o dönem yapılabilecek birçok şey yapılmış. Abi şimdi bu arada ben şunu belirtmek zorundayım. Benim ailem her en gelindir. Ailesi özellik. Tabii ki. Ama benim ailem Abilerin özel. Evet. Ya ben kendilerini e, hani biliyorsun ben artık Rabbim, de baya tanışıyorum e, şeylerle de tanışıyorum A, yani maşallahlar var Allah var yani. Rabbim e, hepsinden razı olsun Amin e, amin. Hani şunu yapma yapmadılar di, diyemem yani de di, diyemem. E, Yok e, konu Konu, konu o değil. Çok özverili olduklarını da biliyorum. Süreçlerle ilgili de çok konuştum onlarla. Sıkıntı şuradan kaynaklı Yavuz. Şimdi 80 evet. 80'lerden böyle bir hafif kıpırdama var. Yani engeller için yapılan şeyler var. İşte 2000 yılından sonra başlıyor asıl yani gerçekten görülmeye başlıyor biliyor musun? Kimse Artık, bizim fark değil ki. Aynen öyle. Anlatmak istediğim nokta zaten orası. Yani farkındalık zaten yok. Bu işle ilgilenen insan sayısı çok az. Evet. 2000'li yıllardan sonra artık görülmeye başladı. Bunun için müdahaleler başladı. İşte özel okullar artmaya başladı. Bunların kontrolleri arttı. İşte e, e, zihinsel engelli hocaları yetişti. E, doğal olarak yani senin... E, yaş olarak başladığın zamanlardaki imkanlar çok düşük. Şimdi o zamanların şartlarına göre de bayağı ailemde ilgilenmiş ama şimdi çok da bilinçliler doğrusu. Yani nasıl anlatayım şu şartlarda olmuş olsaydı çok daha büyük avantajların da olacaktı. Yani 2000 özellikle 5 10'dan sonraki dönemler çok daha avantajlı. Yani zaman geçtikçe zaten çok büyük artılar geliyor. Yani bu işe çok daha ciddi eğiliyorlar. Yani ama şimdi ben şundan yanayım. Ben yaştan kastım, ne kadar erken alabilirsem öğrenciyi o tamam, kadar tamam. çabuk toparlama Aynen. şansım var. Aynen. Ama ben hani yaşı ilerlemiş hastaya e, müdahale etmeyelim anlamda hiç değilim. Bana göre çok da e, faydası olacağını düşünüyorum. Hatta yani sen biliyorsun kendinden. Yani ciddi farklar Aynen. oluşuyor yani. Şu an şunu söyleyebilirim. E, biz adalet hanımına eczepsizlere başladığımızda e, evet, evet. bende e, hastalığa bağlı e, aşırı e, katılmamak sen de e, sen de tahmin edebiliyorsun evet, yani. evet. E, biz Adalet Hanım'la bu süreci eczepsizleri yaptık bayağı yaptık eee Ta ki e, el deprem, e, kadar? Allahım. E, Rabbim bir daha öyle afetler vermesin inşallah. Amin Ağabey, amin inşallah. inşallah. Arkadaşlar hoş geldiniz. E, bir bir şeyler yazıyorsunuz Allah. <gülüyor> Sign sofretin ortasında yazları çok fazla okuyamıyorum. Kusura bakmayın. Ee, yani e, hem yazı okuyup hem adapte olup konuşamıyorum. O da benim eksim olsun. <gülüyor> Abi işte egzersizleri yaptık. İlk hafta e, çok bir şey fark etmedim. ikinci hafta işte e, benim ayak bilekler geriye doğru çok çekiyor abi. Evet. evet. E, egzersizleri yaptıkça ayak bilekleri gevşemeye başladı. Benim de ağrılar azalmaya başladı. E, bunu bariz bir şekilde söyleyebilirim. İle ee, ile dedik tabi adalet hanım la beni ama Dana ileri işte bu koydun 19 e, depremden sonra da koydun 19 bizi vurdu evet. ee, Rabbim bu saygında vefat eden herkese e, cennetinde. Ba etsin İnşallah İnşallah, inşallah. Yakınlarına sağlığı diliyorum İnşallah Abi tamam. sabır versin ee, işte Yani abi, devam edebilseydik gelseydik evet, zaten şu var. andaki şu andaki en büyük sıkıntımız e, okulların kapalı olması yani şimdi, yani şimdi normalde Bak mesela yaş olarak belli bir yaşa gelmiş olmana rağmen ciddi farklılıklar oluşuyor. Yani sana faydası olabiliyor. Ha tabii ki bunun hocalının da çok büyük etkisi var adet Hocam'ın. Ama yani evet. bunun sürekliliği çok önemli mesela. Şimdi orada dert, dertten girdi araya üstüne korona virüsü yayılınca şimdi baya uzun bir süre geçti aradın. Şimdi biz de bir taraftan toparlama peşindeyiz ama hani müdahil olamıyoruz. Bizde de böyle bir sıkıntı var. Abi ee, zaten işte. hiçbir kurum tam anlamıyla hizmet veremiyor ki. Aynen öyle. Şimdi yani inşallah tez zamanda şu hastalık kalkar da ortadan. En azından okullar açıldıktan sonra ciddi yani biraz daha yoğun halde gideceğiz. Öyle görünüyor Yavuz. Yani daha önceki derslerin telafileri var, şeyleri var. Biraz daha yoğun götürmeye çalışacağız.